Herkese merhaba sevgili Teknoloji Roku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Master Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programımızın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde yine çok heyecanlı ve çok yeni bir oyun olan Deathloop'un incelemesini yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu oyun çok yakın bir zamanda piyasaya sürüldü ve oldukça da güzel bir oyun. Biraz da farklı bir oyun biraz böyle çizgi film havası var biraz böyle farklı bir atmosferi var ama oyunun en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında isminde de gizli olan bu Dead Loop yani ölüm döngüsü oyunun içinde siz bir şekilde hayatınızı de yani öldüğünüz zaman tekrar bir önceki kayıt olmuş olduğunuz noktaya geri geliyorsunuz hatta bu kayıt noktalarına geri gelip gelmeme konusunda da bazı güçleriniz de olabiliyor oyun ilerledikçe ve bu Oyun ilerledikçe bu şekilde farklı farklı güçlerle oyun içinde bir yerden bir yere ışınlanma, işte kayıt olduğunuz yere tekrar dönebilme veya kayıt olduğunuz değil ama farklı noktalara dönebilme gibi özellikler kazanıyorsunuz. Enteresan bir dünya, açık dünya oyunu ama böyle oyunda e, çeşitli işte bulmacaları çözmek, şifreleri çözmek, kapıları açmak gibi çeşitli görevler yapıyorsunuz. Oyunun başında size iki farklı seçenek sunuluyor. Bir tanesi Break the Loop ve Protect the Loop. Break the Loop tarafında ee, şey hikaye modunda oynuyorsunuz. Protect the Loop tarafında ise e, bir online tarafta bir oyun söz konusu. Ancak Protect the Loop'u oynayabilmek için yani döngüyü koruma modunda oynayabilmek için e, Break the Loop modunda yani loopu kır modunda belli bir noktaya kadar gelmiş olmanız gerekiyor. Biz bu videoda gelemedik. Henüz çünkü o kadar ilerlememiştik. Ama en azından oyun hakkında bir bilgi verelim. Oyun hakkında bir fikriniz olsun diye bu videoyu çekmeye karar verdik. Şimdi isterseniz bir e, açalım bilgisayarımızı ve bilgisayar üzerinde oyunun bizlere neler sunduğuna size canlı canlı göstermiş olalım. Şimdi ekranda görüyorsunuz arkadaşlar Break to Loop ve Protect to Loop seçenekleri bizi karşılıyor oyunu açar açmaz. Burada e, Protect to Loop'u yani loop'u koruma özelliğini o bölümünü oynayamıyoruz. Çünkü diyor ki e, Begin your journey with code to unlock this mode. bu modu oynayabilmeniz için diyor. Kolt e, olarak belli bir yere kadar gelmiş olmaz gerekiyor diyor. Break loop tarafında biz de. Şimdi break loop'a giriyoruz. Ben birazcık ilerlemiştim. Biraz oynamıştım çünkü oyunu hem e, neler diye Böyle garip bir dünya var. Enteresan bir dünya. Yani e, zihinsel bir yolculuk gibi bir şey yapıyoruz. Dead loop, e, döngü biliyorsunuz. Oyunun her yerinde bu tarz döngüler var. Bu döngülerin çeşitli simgeleri var. Oyunun içinde bazı yazılar var. E, bir diğer, oyunun diğer tarafındaki yani... E, bu Break the Loop modunda oynarken bir erkek karakteri canlandırıyoruz. Protect the Loop modunda ise bir kadın karakteri canlandırıyoruz. Birbirleriyle konuşuyorlar oyunun farklı yerlerinde. Şimdi onları da göstereceğim. Bir telsizle falan konuşabiliyorsunuz. Şimdi ben birazcık ilerlemiştim. İlerlediğim yerlerden birazcık göstereceğim sizlere. Juliana'ya konuşuyorsun. Çeşitli silahlarımız var. Bakın şöyle bir pala gibi bir bıçağımız var. Bir tabancamız var. Bunları oyunun içinde alıyorsunuz. Aldıkça da farklı farklı tabancalar, farklı farklı özellikler elde ediyorsunuz. açtık. Bakın mesela böyle yazıyor diyor. Dead, died here. Ölüm burada öldü falan yazıyor işte. Burada bakın. You've never been a joiner. Evet, You've never been a joiner. Watch yourself out der. Dışarıda kendine dikkat et falan diye böyle çeşitli şeyler var. Tabii burada e, düşmanları öldürmek için farklı yöntemler seçebilirsiniz. Örneğin yani işte bu ekranda görüyorsunuz palayla öldürebilirsiniz ama aynı zamanda işte tabanca bir tüfekle de öldürebilirsiniz. Yalnız şöyle bir sorun var tabanca bir tüfekle öldürdüğünüzde. Diğer düşmanlar varsa etrafta onlar da sizi duyuyorlar ve sizi öldürmeye giriyorlar. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Oyunda bolca hikaye var. Bolca çözmeniz gereken e, ufak tüfek böyle puzzle'lar var. Puzzle var. Şimdi ben bu arkadaşı mesela sessizce halledeyim. Şöyle koşarak gidelim. Bunlar sizi görüyorlar ve hop evet, uçurduk arkadaşı. Evet böylece onu düşürmüş olduk. Sessizce hallettik. Çünkü gürültüyle halledersek az önce söylediğim gibi etraftan diğer düşmanları da görebiliyorsunuz. Bu arada etrafta bir sürü şey var. Mesela canınızı bu sol üst köşede bir if ibare var. O can azalıyor. Bu canınızı onunla ...dolduruyorsunuz ama şu an zaten ete kadar var diyor, o yüzden almana gerek yok diyor. Şöyle bir şişe alıyorsunuz isterseniz. Bu şişeleri de mesela atabiliyorsunuz. İki elinizde de bir şey alabiliyorsunuz. Bu güzel oyunda. İki tabanca, bir tüfa, bir tabanca, bir tüfek. Ya da bir şişe aldınız mesela şişeyi atıp... ...düşmanların dikkatini o tarafa doğru çekebiliyorsunuz. Şöyle bir ineyim ben. Bu arada tabanca işte sağ tuşla, farenin sağ tuşuyla... ...şişeyi de sol tuşuyla kumanda ediyorsunuz. Yani sağ elinize aldığınız ne varsa o şekilde oluyor zaten. Şimdi ben buraya bir dalayım. Bunları da yok ettim. Evet sessizce hallettim. Burada sessizlik önemli arkadaşlar. Çünkü çok gürültü yaparsanız bakın canım da azaldı. Bayağı da azaldı. Gideyim ben birazcık şuradan can alayım tekrar. Burada belli cam bölgeleri de var. O cam bölgelerinden bir şeyler toplayıp canınızı yükseltebiliyorsunuz. Tabanca mermisi alabiliyorsunuz ama şu an mermi dolu diyor. Mesela ben şey yapayım şuradan şöyle geçelim. Şimdi burada birazcık ortalığı karıştıracağım ama ortalığı karıştırmadan önce bir e, gücümü doldurayım yoksa bunlar beni yok edebilir, mahvedebilir. Şöyle çıkayım tekrar. Yok, şuradan gelmiştik biz, evet. Manzaralar, yerler de çok güzel vardı. Şuradan geçelim, bakın canım azaldığı için orada birazcık şey olduk, şuradan birazcık can alacağım. Hop, can yükseldi gördünüz. Şimdi buradan bir gidelim. Burada bayağı kalabalık bir yer var. Buraya oynamıştım ben de tekrar kayıt olmadığı için geri gelmişim demek ki. Şimdi tekrar başka bir yol olabilir diyor. Evet, kat to be another way. Evet ama olusunu istemiyorum ben. Şimdi burada birazcık eğlenelim. Şurada biraz. Oo, bir şimdi dikkatini çektik. Dikkat etmek lazım. Şimdi geliyorlar. tabancası olana karşı, evet, şu anda gördüğünüz gibi öldüm ve tekrar en son kayıt edildiğim noktaya geri gelmiş oldum ama tabii ki en son değil aslında burada dönebileceğim bir önceki nokta var. Oraya gelmiş oldum. Evet, bu tarafı güzel oyunun, bu tarafı enteresan. Birazcık daha oynayalım, birazcık daha oynayalım. Bakın burada görüyoruz arkadaşlar. Bu arada uzaktan da bunların... Mesela nasıl silahları var, neleri var onları işaretletebiliyoruz. Tabii e, görüş alanımızda olmak kaydıyla. Şu anda görüş alanımızda kimse olmadığı için onları işaretleyemiyoruz. O yüzden silahları olanların ne silahı olduğu dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz taktiksel bir oyun. Bir sürü çözmeniz gereken hikaye var, olay var. Bakın burada öldüğünüz yer burada kalmış. Burada bu şekilde duruyorum ben yerde şu anda. Tabii şuraya doğru bir yürüyelim bakalım. Biraz daha bundan dikkatini çekelim. Kimse var mı burada? Şu anda görünmüyor. Biraz daha gidelim. Evet. Bu arkadaşları hallettik. Bu arada silahımız tutukluk yapmış. Böyle şeyler de oyun içinde. Mesela bir şey daha söyleyeyim. Mesela şurada bir gördüğünüz gibi bir e, alarm sistemi var. Bunu da deaktif hale getirebiliyorsunuz. Şöyle bir cihazımız var. Bunu da alıyoruz aslında. Şimdi sensör bu diyor. Sensörü şey yapacağız. Evet şu an... Evet sensörü etkisi getirdik ve şu anda bana o sensörler saldıramayacak. Bunlar ne yapıyor bu arkadaşlar? Hayırlı işler abi. siz ne yapıyorsunuz burada? E evet, bunları da yok ettik. Sensör var burada. Sensör yine... Evet, gördüğünüz gibi sensörleri. Bunu yapmazsınız arkadaşlar. Alarmlar çalıyor oyunda herkes sizin üstünüze üşüşüyor. Oyun böyle. Uzun uzun aslında oynanabilecek bir oyun. Eğlenceli bir oyun. Biz bu oyunu arkadaşlar Play Store üzerinden e, aldık. Play Store'a teşekkür ediyoruz burada da katkılarından dolayı. Master bilgisayar bize katkıda bulunuyor hem de Play Store'da bize bu şekilde oyun tedarik ederek en azından katkıda bulunmuştu. Play Store üzerinden de bu oyunu e, Türk Telekom attığınızı varsa ona belli oranda taksitlerle satın alabiliyorsunuz. Onu da altını çizelim. Evet arkadaşlar, Master Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı programımızın yeni bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde sizlere Deathloop oyunu anlatmaya çalıştık. Uzun bir oyun tabii ki ama biz burada süremiz sınırlı olduğu için belli bir yere kadar oynuyoruz. Eğer bu tarz böyle enteresan Böyle problem çözmeli işte hem de FPS olsun hem de problem çözme olsun değişik bir dünya olsun falan diyorsanız Önerebileceğimiz bir oyun olmuş bulun indirin oynayın diye mutlaka mutlaka tavsiye edebileceğimiz oyun ama eğer bu türleri seviyorsanız Oyunla ilgili aklınıza takılan bizim anlatmayı unuttuğumuz sorular varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal adı takip etmeyi unutmayın Farklı videoda görüşmek üzere hoşçakalın